Değerli takipçilerim 16 Ağustos 22 Ağustos size ait yani esmalar söyleyeceğim. Toprak burçları için mutlaka El Mugni'yi 21 adet okuyun. İhlas Sule, suresini 11 adet okursanız ve kule, felak ve nazı mutlaka okursanız üzerinizdeki nazar, kötü enerji ve bu dönemin e, e, ha, e, ateş, burç, ateş burçlarında fazlasıyla bir enerji çöküşlüğü var. Lütfen bunları okumanız size iyi gelecek diyorum. Hava burçları için e, özellikle El Aziz e, 21 adet okumanızı tavsiye ediyorum. E, Kafirun Suresini mutlaka ve mutlaka e, 71 adet okursanız iş ve para rızkınızla alakalı yaşadığınız kaoslar ve ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunlar rahata ereceğini söyleyebilirim. Değerli hava burçları, özellikle el vali 41 adet esmayı çekerseniz ve ayetel kürsü ve karınca duasını 21 adet okursanız evlilik probleminiz, İlişki probleminiz ve çocuk probleminizle alakalı sorunlarınızın çözüleceğini, daha iyi olacağını söyleyebilirim. Mutlaka bunları size iyi gelecek. Değerli su burçları, esmanıza bakıyorum hemen. Esmat, ee, esma, es, samat es -Sema, es esmasını e, 83 adet okuyorsunuz ve e, Özellikle de sağlıkla alakalı ailenizin sağlığı ve kendi sağlığınızla ilgili yaşadığınız karamsarlıklardan kurtulmak için e, Tin suresini 7 adet ve de e, Amener Resulü 1 adet okursanız e, her türlü sıkıntınız için e, iyi geleceği ve hayırlı geleceğini söyleyebilirim. Mutlaka bunları bir bardak suyun içine okuyun. Ee, ama sizden rica her e, herkes bir gül yaprağını ya da normal kuru gülü alıp kaynatsın Peygamber Efendimizin kokusuyla bu duaları yaparsanız üzerinizdeki enerjilerinizin daha rahat daha güzel olacağını söyleyebilirim. Allah ülkemize de dua etmeyi, fakirlere yardım etmeyi, ağaçlarımıza, topraktaki canlılara yardım etmeyi, sel felaketinde yaşanan insanlara el uzatmayı unutmayalım. Kimi 5 lirada olsa, 10 lirada olsa, 20 lirada birik damlaya damlaya göre olur. Önemli olan gönülden sadakadır, gönülden güzelliktir. Bu onların başına değil. Hepimizin başına geldi. Hani bizim başımızda yok rahatız demeyeceğiz. Allah e, hepimizin başına bu e, sıkıntıları yarattı. Hep birlikte yaşayacağız. Umutsuz olmayacağız. Umut Rabbimdir. Umutsuz asla olunmaz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.